Mesela tevekkülsüzlük, cahiliyede öyle. Bir şey duyar, hemen böyle panik atak tarzında dehşete kapılıyor. Biri bir şey söylüyor, mor arıyor. Biri bir şey söylüyor, eli ayağı boşanıyor, unutamıyor, uyuyamıyor. Ya bir tehlikeyle karşılaşıyor, aklı gidiyor. Ya tevekkül etsene, bu kaderde yaratılmış şey. Kaderin dışında bir şey olmayacağına göre kafana rahat olsun. Tevekkül etmemek, en büyük lüksü elden kaçırmak demektir. Yani akıllı bir hareket değil. Yani tevekkül, en güçlü sinir ilacından, antidepresandan daha etkileyicidir. Mesela hiçbir antidepresanın yapmayacağı Olumlu etki, tevekkül yap. Onun için Kur'an'da Allah hep tevekkülün üstünde durur. Yani müminin vazgeçilmez vasıfe tevekkül. Sen artık Allah'a tevekkül et şeytan Allah'sın çünkü sen apaçık hak üzerindesin. Bak sen artık Allah'a tevekkül et çünkü sen apaçık olan hak üzerinesin. Nemr Suresi 79, Nahl Suresi 99. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerine şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yok.